<gülüyor> Artık Emre Belezoğlu'nda Herkes biliyor Bir telefonla Dünyayı Fenerbahçe'ye getiriyor Bir tek yapamadığı şey Paramız olmadığı için Messi, Ronaldo neyimi getiremiyor Hadi bir Messi, hadi bir Messi Ronaldo RONALDO Muhammet'i yavrum Woo! Herkese merhaba arkadaşlar Bugün Yine antikorumuz, yine virüsümüz gelmemesi için olan bir kart. Evet arkadaşlar, 2021 kartımızı açacağız. Devamına 2021, 2022 miş Daha yeni görüyoruz ikinci videoda. Evet. Arkadaşlar bir de önceden kalan kartlarımızı bulduk. 4 tane. Onları da açacağız. 4 tane de şu anki kartlarımızdan var. Artık bence bu videoda bir ona Fabi Mes, bir Neymar ee, Başka ne? Bir Altay Arkadaşlar bir dahaki ne de 2022'de de şey olsun bence Antrenörler de olsun 2000, 2018'de mi ne vardı? Bence onlar daha güzel yani Yeni antrenörler de geldi çünkü iki onlar da olursa daha güzel olur Hemen kartlarınızı açmaya başlayalım Bunlar sürpriz olsun. Önce bunlardan başlayacağız. Evet, hangisi? 2020. Bu bu da 2020. İkisi de 2020'ymiş. Bir şey değişmedi. Bu Evso Tekno Host Evet, Evso Tekno Host. Kim geldi? Allison Hacı Artık sevinemiyoruz o kadar oldu ki. Alisson, Hacı Messi. Yedek antrenörümüz. <gülüyor> evet arkadaşlar, sıradaysa Star Cup var arkadaşlar. Evet Star Cup. Şöyle açalım. Add hadi, hadi bir Messi. Hadi be, bu nehdr kardeş? O oh, orada duran Başakşehir'e mi gitmişti Benim niye bundan hiç haberim yok? Evet arkadaşlar Bir aralarında yiyeri çıktı. Keşke bir tane daha Başakşehir'i koysalardı da tam olsalardı. Bir Fenerbahçeli çıksa nasıl sevineceğim şimdi bak. Fenerbahçeli dedim ya kesin Galatasaraylı çıktı kim çıktı o Maradona çıktı. Evet artık yok ama Maradona şuraya koy. Yok artık Maradona. Evet arkadaşlar umut istiyor. Bu sefer bari tutturduk. Hadi bak bunu da arkadaşlar. Bu Star Cup'da 6 Altay bayındır var hissediyorum bak. Star 6 Altay bayındır vardı. Hani Türk futbolcuları. Nereden açılıyor bu? Şuradan. Hadi bebe Altay. Kesinlikle sıra çıktı ben Altay dersen. Ah be. Altay değil ama Emre Belezoğlu çıktı. O da bıraktı futbol gerçi herkes bırakan bırakanı bizde. Emre Belezoğlu, De Bruyne ve Emre Mor. Arkadaşlar artık Emre Belezoğlu'nda herkes biliyor. Bir telefonla dünyayı Fenerbahçe'ye getiriyor. Bir tek yapamadığı şey paramız olmadığı için ve aldığı aldı onu getiremiyor. Abi sen telefon et. Ben oraya kadar koşar koşar geleceğim. Evet arkadaşlar artık. Neyde sıra sürprizlerde. Evet. Hadi bundan bu sefer buradan başlayalım. Orada bitti orada başlasın. Ay gayret. A gayret. Haydi bismillah. Bir on allah bir var al. <gülüyor> Muhammed oh! Burak Yılmaz. Thomas Müller. Oh! Oh! Evet attı. Attı yine golünü. Biz zahmet o maçta da atman lazımdı yani. Kara Gümrük maçında attı golünü. İşte bu. Arkadaşlar, Mahmut Senegalli çocukların nasıl desteklediğini, Fenerbahçe'yi tuttuklarını gördünüz mü? E ee, Bakılmaz da her yeri yakıp kavuruyor Fransa'da. Daha iyisini yapacak inşallah o da Mamet da daha iyisini yapacak Mamet Siyam artık hangisiyse Evet arkadaşlar buradan gidiyoruz Bir tane de şişe Sise istiyorum bu sefer Şişeden geçtim samatta ver samatla Aslında şey de olabilir Ozan Tufan da olabilir bak a Tüf ben o kadar ümitlenmiştim Figen'e Fenerbahçe çıkacak diye Evet arkadaşlar Deli Gucuklut Figo Arkadaşlar Figo burada vardı bir yerde Buradaymış Arkadaşlar Figo Efsanelerden Portekiz Efsanesi'ymiş arkadaşlar Port Efsanesi Ve Ma Martial Oda şey kartlarında vardı şu kartlarda vardı arkadaşlar diye atılıyorum ya da bir önceki sezondakinde vardı. Evet hadi bismillah hadi bismillah. Bismillah. Bunu da hissediyorum bak Ronaldo var. Ronaldo. Tövbeler olsun. Ronaldo. Kaka <gülüyor> Evet arkadaşlar Juan Sancho ve Gnabry Kaka Kaka Evet arkadaşlar efsane Of bu bırakmış ya Bırak diye biliyorum. Evet arkadaşlar Brazilya efsanesiymiş Hadi son kartımızda bari bir Messi Bak Ronaldo'yla Bir Messi Arkadaşlar Messi'ninkini çok merak ediyorum. Acaba dışı böyle ya. Adamı da mı böyle yaptılar kartla? Hadi bir Messi. Hadi bir Messi. Ronaldo. Ronaldo! Evet arkadaşlar. Ronaldo, Romero ve Rochefort. Aa, şimdi arkadaşlar ben bunu Rochefort'la karıştırdım. İkisi birbirine çok benziyor. Şu Allah, hoş bir karıştırdım. Ronaldo işte bu Portekiz efsanesi. Bence bunu bu efsaneye koysalar daha mantıklı oluyormuş. Oraya da başka bir şey koysalar. Evet bunu şöyle yapalım. Bunu buraya, bunu buraya. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü çıkarttıklarımız kartlar. Öncelikle bunlar şöyle Şunlar şöyle ileriye. Ve en önemlilerinden Emre Belezo oldu da çıktı. Burak Kılmaz da çıktı. Mehmet Siam da çıktı. Ve arkadaşlar şuna şöyle koydum. Evet arkadaşlar bugünkü çıkanlar bunlar. En önemlisi benim için Ronaldo oldu. Sonra Anit Siam, sonra da Burak Kılmaz oldu arkadaşlar bugün. İyi şeyler tutturduk. Mametian ile Ronaldo'yu çıkardık. Evet. Bugün şansımız yaver gitti. Bakalım bir dahaki kart açılımımızda o kadar yaverleyebileceğiz mi? Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu serinin devamı için kanala abone olmayı, like atmak için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.